Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Daha iPhone 14 serisine ve tabii ki fiyatına henüz alışamamışken geliyoruz adım adım Eylül ayına yani 15 serisinin tanıtılacağı güne. Şimdi bu büyük gün yaklaşırken elbette pek çok sızıntı, bilgi ve iddia da açığa çıkmaya başladı. Ben de bu videoda bütün bilgi ve sızıntıları sizin için topladım. Bakalım iPhone 15 serisi ne gibi özelliklere sahip olacak ve fiyatı tahminen ne kadar? Öncelikle şuradan başlayalım arkadaşlar, hatırlarsanız düz 13 ve düz 14 arasında çok bir fark yoktur. Apple'da bu eleştirileri duymuş olacak ki düz 14 ile düz 15 arasındaki özellik farkını bayağı bir fazla yapmış. Öncelikle 14 Pro ve Pro Max'te bulunan dinamik ada ya da Dynamic Island artık ne diyorsanız 15 serisinin tamamında yer alacak. Yani burada herhangi bir Pro ve standart model ayrımı yapılmayacak. Bu da ne anlama geliyor? O çentiye artık veda ediyoruz. Bu arada standart ve Pro modeller diyorum aslında modellerin adı tam olarak belli değil. Çünkü bir 14 Plus çıktı bildiğiniz gibi. Ancak çok fazla tuttuğu söylenemez. O da miniler tutmadığı için çıkmıştı. Hani o da tutmamıştı, bu da tutmadı. Şimdi yeni model ne olacak bilmiyoruz ama galiba standart ve Pro Pro Max'ler sabit kalacak diye düşünüyorum. Tabii bir ultra gibi bir çılgınlık yapmazlarsa. Tasarıma baktığımızda şimdiden çok belli olmasa da gelen sızıntılara göre standart modeller normalde 6.1 inç iken burada 6.2 inç gibi duruyor. Ama kesin değil. Pro Max ise muhtemelen 6.7 inç boyutunda olacak. Köşeli kenarlar tasarımı Tasarım anlamında bence çok şık bir görünüm sağlıyor aslında ancak uzun kullanımda biraz şikayete yol açıyormuş yani insanlar uzun kullanımda biraz Rahatsız olduğunu söylüyorlar köşeli kenarlardan. Bu yüzden 15 serisinin tasarımında kenarların biraz daha ovalleştirileceği söylüyor. Ama burada hani 11'deki gibi böyle çok net bir ovalde beklememek gerek. Renklerde ise standart tonlar üretilmeye devam edecek. Ancak Apple her sene yeni serisine özel bir tane karakteristik renk yapıyor. Hatta 14'ün o karakteristik rengi de derin mor olarak biliniyordu. Ki bence güzel renkti bu arada ama... 15 serisi için sızdırılan renk kodlarına göre standart modellerde... ...koyu pembe ve açık mavi gibi renkler olacak. Bence güzel değil bu arada, Yani benim çok hoşuma gitmedi bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama fazla oyuncak geldi bana bunlar. Ama 15 Pro ve Pro Max için yeni bir renk geliyor, o da koyu kırmızı. Rengin adı büyük ihtimalle koyu CNN olacak, bu bence çok şık duruyor gerçekten. Tasarım konusunda şunu da arkadaşlar, artık fiziksel tuşlara veda ediyoruz diyebilirim. Telefon üzerinde herhangi bir tuş bulunmayacak yerine dokunmaya duyarlı haptik teknolojisine sahip kapasitif alanlar yer alacak. Buna da e, yaptığımız baskıya göre farklı komutlar eklemiş olacağız. Atıyorum işte hafif bastığımızda sesi biraz azaltacak. Çok sert bastığımızda hızlı bir şekilde sesi indirecek ya da yaptığımız o baskıya göre farklı komutlarda atanabileceği için aslında bu alanı hem biraz daha şık gösterelim hem de daha verimli kullanalım istemişler. Böyle bir yenilik var. Hatta bununla ilgili patent çalışmaları yapılmış. Bazı teknolojilerin patenti alınmış bile. 7, 8 ve C'de bulunan teknoloji ...biraz benzer denebilir aslında. Ve gelelim ekran yenileme hızlarına. 120 Hz ekran yenileme hızı arkadaşlar 14 Pro ve Pro Max'te yer alıyordu. Ancak standart modellerde bu yoktu. Şimdi 15 serisinin tamamında 120 Hz ekran yenileme hızı bulunacak. Böylelikle de işte o bahsettiğim 13 14'te yaratılmayan fark. 14-15 arasında daha net bir şekilde yaratılmış olacak. Ancak şunu da söylemem lazım arkadaşlar, bu ProMotion ve Always On Display teknolojisi yani o her daim açık ekran dediğimiz teknoloji bütün telefonlarda yani bütün iPhone 15 serisine yer alacaktı aslında. Ancak Apple'ın bu özellikleri entegre ettiği ekranı tedarik konusunda bir sıkıntı yaşadığı söyleniyor. Bu sebep yüzünden de bahsettiğim özellikler yine sadece Pro modellere koyulup standart modellerde yer almayabilir. Bunu biraz da zamanla göreceğiz. Ve eğer bir sürpriz olur da ertelenmezse 15 serisiyle birlikte Type-C girişlerde artık Apple'a merhaba demiş olacak. Ancak Apple'ın burada bile standart ve Pro modeller arasında bir ayrım yapacağı söyleniyor. Yani örneğin Thunderbolt ve USB 3.2 ile daha hızlı şarj ve daha hızlı dosya aktarımı sağlarken Pro modellerde, standart modellerde bu özelliği sunmama ihtimali olacağı söyleniyor. Bu bir iddia tabii ki. Ama şunları görebiliyoruz arkadaşlar. Standart modeller arasında artık net bir fark var. Yani 15'in standart modeli üst düzeye taşınacak diyebiliriz. Ama bu da yeni bir soru doğuruyor. O da 15'in Pro ve standart modeller arasında ne gibi farklar olacak? İlk fark arkadaşlar kamera tarafında olacak. Bildiğiniz gibi Android telefonlar bu telefoto sayesinde zoom konusunda bayağı çığır açmış durumdalar. Yani artık çok manasız yerlere kadar zoom yapabiliyorsunuz. Küçük çaplı bir dürbün elde etmiş olduğunuz aslında. Ancak iPhone'lar hala dijital zoom yaptığı için burada bir gelişme ve değişim bekleniyordu. Bu yüzden de 15 Pro, Pro Max ya da artık Ultra ne diyorsak buna göreceğiz. Bunlarda optik zoom teknolojisini bayağı ileri taşınacağı söyleniyor. Daha önce 3x'e kadar optik zoom yapılırken Pro modellerde bu 10x'e çıkacak. Dediğim gibi beklenen ve yerinde bir gelişme olacak arkadaşlar. Ama 14 serisinin hatırlarsanız en büyük değişimlerinden birisi 12 megapikselden 48 megapiksele çıkan kamera bu sadece Pro modellerde vardı ama 15 serisinin tamamında ise 48 megapiksellik kamera yer alacak Pro modellerinin asıl farkı ise kamera sensörlerinde ortaya çıkacak. Burada arkadaşlar Apple'ın Sony ile yeni bir kamera sensörü üretme konusunda bir anlaşma yaptığı söyleniyor. Aynı zamanda patentine sahip olduğu periskop kamera daha da geliştirilecek ve biraz da kullanışlı hale getirilecek. Ayrıca bu seride 2 nanometre daha küçük olan A17 Bionic çip kullanılacak. Bu küçüklükte telefonun performansını olumlu yönde etkileyecek. Ayrıca standart modellerde 6 Pro. Pro modellerde ise 8 GB'lık bir RAM kapasitesi bekleniyor. Aslında bu kadarına gerek yok diye bir düşünce de vardı en azından iPhone'lar için ama ya bu kadar özellikleri taşıyacak bir telefonunda artık RAM konusunda yukarı taşınması bekleniyor arkadaşlar. 6-8 arasında belki çok fark yok diye düşünebilirsiniz ama bu bence kullanım konusunda ortaya çıkacaktır. Genel olarak aslında serideki telefonlar arasındaki farklar biraz daha eski zamana dönmüş gibi oldu. Yani batarya farkı olacak, boyut farkı olacak, kamera farkı olacak ve tasarım farkı olacak ki bu tasarım ve kameranın birleştiği bir nokta var. Pro serisindeki kameraların bir tık daha kalın olacağı söyleniyor. Ama aynı zamanda 15 Pro Max'in en ince ekran çerçevesine sahip olan telefon olması bekleniyor. Yani bayağı ekranın tamamı ekran olacak diyebilirim. Şimdi gelelim bu telefonların fiyatının ne kadar olacağını. Daha önce 13 tanıtıldığında 14 için yapılan öngörü içeriklerinde bu telefonların fiyatının 50 bin lirayı bulacağını söylemiştik ki e, yani keşke haksız çıksaymışız diyorum. Bayağı da aştı hatta 60 bine falan bulmuş durumda şu anda. 15 serisinde ise yani başlangıç baz modellerin belki 35-40 bandında başlayabilir ama en top modellerin gerçekten 70 bin lira bandına yaklaşacağını düşünüyoruz. Peki siz bu telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani alınır mı diyeceğim ama yani 70 bin liraya ben hala şeydeyim 5 sene öncenin araba parası. Ben hala oradayım yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Peki siz bu telefonları nasıl buldunuz ya da bu özelliklerin karşılığı şekilde mi çıkacak? Ve elbette fiyatı sizce ne kadar olacak ya da olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Onun dışında videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.